Elimizde bu diagram var ve şuradaki CF'nin uzunluğunu bulmalıyız. Tahmin ediyorsunuzdur, bu benzer üçgenlerle ilgili bir şey. En azından CFE, AB'ye benzermiş gibi görünüyor. Evet, bu şekilde verilmiş. Ve CFB, DEB'ye benzer gibi. Ama önce bunu kanıtlamalıyız. Daha sonra belki farklı uzunlukların CF'ye oranına bakıp, CF'nin uzunluğunu bulabiliriz. Önce bunların kesinlikle benzer üçgenleri olduğunu kendimize kanıtlayalım. Evet burada 90 derecelik bir açınız var. evet ABE açısı. Ve CF'nin de CFE'nin de 90 derece olduğunu biliyoruz. Eğer bir açının ya da başka bir grup eşdeğer açının daha aynı olduğunu kanıtlarsak, üçgenlerin benzer olduğunu kanıtlamış oluruz. Evet. Burada şu açıyı paylaştıklarını gösterebiliriz. CFF e, açısı. A, E, B ile aynı. Evet, bu üçgenlerde eş değer iki açı gösterdik. Bu iki üçgende de olan bir açı. Bunlar eş. Bu nedenle üçgenler benzer. Ayrıca şunu da gösterebilirsiniz. Şu doğru, e, bu muhtemelen bu doğru çünkü şu iki açı eş. Evet, şu açılar da eş olmalılar. Yani bunlar kesinlikle benzer üçgenler. Bunu aklımızda tutalım. E'nin CFE'ye benzer olduğunu biliyoruz. ama bunu doğru bir sıralamayla yapmalıyız. F, 90 derecelik açının olduğu yer. B de 90 derecelik açının olduğu yer. ve E de turuncu açının olduğu yer. Yani CFE üçgenine benzer. Şimdi aynı ifadeyi diğer tarafa doğru, yani DEB'ye bakarak bulalım. Yine burada 90 derecelik açı var. Burası 90. Ve şurası da kesinlikle 90 olacak. CFB'de 90 derecelik bir açımız var. DEF ya da DEB'de de, nasıl adlandırdığınız fark etmez, buralarda da 90 derecelik bir açımız var, evet. Bir grup aynı olan eşdeğer açılar var. Ve şuradaki açıyı da paylaşıyorlar. Evet, küçük üçgende, şuradakine bakmıyorum sağ taraftaki, ikisi şuradaki açıyı paylaşıyorlar. DBE açısı CBF ile aynı. Size bu açının şuradakine eş olduğunu göstermiştim. Şu açı ise ikisinin ortak açısı ve tabii ki kendine eş. Yani elimizde iki tane eş değer, birbirinin aynısı olan açı var. Şuradaki büyük üçgenin bu küçük olana benzer olduğunu biliyoruz. Evet, bunu yazayım. Şunu da biliyoruz, şunu da biliyoruz ki DEB üçgeni CFB üçgenine benzer. Evet, şimdi ne yapabiliriz? Biliyoruz ki bu her biri birbirine benzer olan üçgenlerin eşdeğer kenarlarının oranları aynı olmak zorunda. Ama üçgenlerin yalnızca tek bir kenar uzunluğunu biliyoruz. ABE ve CFE durumlarında sadece bir kenar verilmiş. DEB ve CFB durumlarında da şuradaki bir kenar verilmiş. Evet elimizde kullanabileceğimiz fazla bir şey yok gibi. Bu yüzden bu problem bayağı oldukça zorlayıcı. Evet şimdi varsayımlarımıza başlayalım. Şuradaki kenarın BE'nin evet YY eşit olduğunu varsayalım. Buna yazayım. Tüm bu uzunluk YY eşit olacak. Çünkü bu en azından bize uğraşabileceğimiz bir bir şey verecek, bir değer verecek. Ve Y ABE ve DEB tarafından paylaşılıyor. Şuradaki kısa küçük üçgenler evet. Belki de bu uzunluğa BF'ye x diyebiliriz. Ve FE 7de, FE 7de, evet şurası x iken buraya da y eksi x diyelim. Evet, buraya bir takım değişkenler yerleştirdik. Ve belki de şimdi tüm bu oranları kullanırsak her şey çözme ulaşacak ya da en azından bu problemle ilgili neler yapabileceğimiz konusunda ki anlayışımızı, algımızı geliştirebiliriz. Evet, neyse. Şimdi benzer üçgenlerle uğraşmaya başlayabiliriz. Örneğin, cf'yi bulmak istiyoruz. Evet. Biliyoruz ki şu iki üçgen için eşdeğer kenarların oranı sabit. Örneğin eşdeğer kenarlar cf ve 9'un oranı Şuradaki y eksi x kenarı ile büyük üçgendeki eşdeğer kenarın oranına eşit olmalı. Evet. Büyük üçgendeki eşdeğer kenar, Şuradaki bütün uzunluk. ve bu da y demek oluyor. Yani y eksi x bölü y'ye eşit. Bunu biraz sadeleştirebiliriz. Bunu biraz erteleyip sağdaki şu şeyle buna benzer bir şey yapabiliyor muyuz. onu görelim. Evet, artık CFE üçgenine bakmıyoruz. CF bölü dE, x bölü B Yani şu tüm uzunluğa, y'ye eşit olacak. Bu enteresan çünkü 3 tane bilinmeyenimiz var. de'yi zaten biliyoruz. CF bölü 12' de yazabilirdim. CF ve 12 arasındaki oran, x ve y arasındaki orana eşit olacak. Yani 3 tane bilinmeyenimiz ve 3 tane de denklemimiz var. Evet, ilk bakışta çözmesi bayağı zor gibi görünüyor çünkü burada bir bilinmeyen başka bir tane, bir tane ve bir tane daha, evet. Ama şuraya bu ifadeyi x bölü y olarak yazabilirim. Evet, ve sonra bir yerine koyma işlemi yapabiliriz, evet. Bu yüzden bu biraz aldatıcı, evet. Şuradaki cf, bunu aynı yeşil renk yapayım, evet. cf bölü 9 eşittir y eksi x bölü y. Aslında y bölü y ve eksi x bölü y veya 1 eksi x bölü y ile aynı şey değil mi? Yaptığım tek şey aslında bu 1 bölü y çarpı bu iki ifadeyi dağıtmak oldu. y bölü y eksi x bölü y 1 bölü ya da 1 eksi x bölü eksi y, evet. Bu işimize yarayacak çünkü x bölü y'nin neye eşit olduğunu biliyoruz. x bölü y eşittir cf bölü 12. Yani şuradakine cf bölü 12 ile değiştirebilirim. Sonra şunu elde ediyoruz. Bu buradaki son aşama, biz cf'nin ne olduğuyla ilgileniyoruz çünkü, evet. cf bölü 9 eşittir 1 eksi cf bölü 12. Evet, şimdi elimizde 1 denklem ve 1 bilinmeyen var. Bunu artık şurada çözebilmeliyiz. Evet, iki tarafa da cf ekleyebiliriz. Yani cf bölü 9 artı cf bölü 12 eşittir 1. Evet. Burada sadece ortak bir payda bulmamız gerekiyor. Sanırım 36 işimizi görür. Değil mi? 9 kere 4, 36. 9 ile 4'ü çarpıyorsunuz. Bu, cf çarpı 4 demektir. Yani 4 cf. 4 cf bölü 36, cf bölü 9 ile aynı şey değil mi? Ve cf bölü 12 de 3 cf bölü 36 ile aynı şey. Evet, bu da 1'e eşit. Ve elimizde, 4 cf artı 3 cf eşittir 7 cf. 7 cf bölü 36 eşittir 1 var. Evet, cf'yi bulmak için iki tarafı da 7 bölü 36'nın çarpma işlemine göre tersiyle çarpabiliriz. Yani iki tarafı da 36 bölü 7 ile çarpıyoruz. Evet, buradakiler birbirine götürüyor ve elimizdeki sonuç son olarak cf eşittir, evet buradakiler birbirini götürdü, cf eşittir. 1 çarpı 36 bölü 7, yani 36 bölü 7 var, evet. Bu oldukça güzel bir problem çünkü elinizde iki şey var. Diyelim ki şu şey, bir tür direk ya da çubuk ya da bir ip, bir binanın duvarı neyse, her neyse ne. Eğer bu 9 santim ya da 9 metre uzunluğundaysa ve şuradaki de 12 metre ise, istediğiniz birimi kullanın fark etmez. Ve eğer bir ip germek istiyorsanız yani bu tepeden aşağıya diğerinin tabanına doğru bu iki şeyin birbirinden ne kadar uzak olduğuna bakmaksızın bu iki ipin birinin tepesinden diğerinin tabanına, diğerinin tepesinden diğerinin tabanına, bu iki ipin kesiştiği nokta 36 bölü 7 yüksekliğinde olur. Yani 5'ten 1 bölü 7 yüksekliği de diyebilirsiniz. Ne kadar uzak olduğuna, bu y uzunluğunun ne kadar uzak olduğuna bakmaksızın. Bu bence çok güzel bir problem.